Yaram ne kanar ne kabuk bağlar Giden unutur kalan hep yanar Kaçsam kaçamam her yerde kokum var. Sensiz uyandım kaçıncı günüm Aynada gördüğüm yorgun yüzüm Bana hiç tanıdık gelmiyor inan